Şimdi yeni mahalledeyiz. Şu evi anlatmak istiyorum. Bu ev benim doğduktan sonra hatırladığım kadarıyla 4-5 yaşında taşındığımız büyüdüğüm ev. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi kazanana kadar ki yaşadığım ev. Bu mahalle benim mahallem. Doğduktan sonraki daha önceki videolarda doğduğum evi göstermiştim. Evet bu mahalle o mahalle. Burada köprünün üzerinde hep oyunlar oynardık. Burası yine mahalli arkadaşlarımızın eviydi. Burada Ozan'lı Fatma ablamın evi vardı. Çocukluk arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi burası deprem bölgesi olduğu için bu bölgenin mimari yapısına uygun olarak iki katlı inşa edilmiş bu ev benim büyüdüğüm ev e, yıkılmamış durumda. Yani sıradan bir vatandaş olarak yani burada iki kattan fazla olmaması gerekirken maalesef yedi kat hatta sekiz katlı apartmanlar gördüm ben onların çoğu da zaten ilk depremde yıkıldılar burada eskiden Karacaembe'nin değirmeni vardı burası Hacıgaraembe'nin eviydi bakın bu da tek katlı bir ev ama ev yine yıkılmamış durumda zarar görmüş ama Dışarıda olanlar olduğu için İçeriyi çekmeyeceğim evet. Burası böyle Bu ev Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Yeni mahallede Çekim Buralıyım ben de Aynen benim Geçmiş olsun ha, Geçmiş olsun Sağ ol evet, Burası Karaca Binası Bizim evin üzerine yıkılmış durumda. Eski evimizin orası mutfaktı. Bu dört kat buranın altıda da iş yeriydi. Eskiden dört katlı bu bina iki katlı bizim binanın üzerine yıkılmış durumda.